Bizim finalden ilçe başkanımız il başkanı Koray Akgün nasılsınız Merhaba Koray Bey biz buradayız sevgiyle algar Merhaba Hadi bey Ali merhaba. Karabağ merhabalar merhaba. merhaba. hoş geldiniz hoş bulduk teşekkür ederiz Karabağ sağ olun Buyurun merhaba, Oturmayalım yok Sen söyleyelim öyle söyleyeceğiz şöyle yok söyleyeceğiz Bizim merhaba diyeceğiz Tamam bakalım iki fazla Siz iyisiniz şükür şükür Sizin bir arkadaşımız Evet tabii Biz tabii merhaba, merhaba, buyurun iyiciz. buyurun buyurun şey yapın. İyisiniz. Çok şükür. İyi sizler de iyisiniz. Hoş geldiniz. Son, son aya güne girdik. Son güne girdik. Bu günler vallahi düştü de. galiba değil mi? Düştü. De. düştü. Çok. Hayırsı bakalım. Ocak için aylara. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Görüşmek Çok, Çok teşekkür sağ olun. merhaba karşılığınız. Ne Merhaba. olamızda cemiyetgahı. Kolay gelsin sizlere. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi çağırsınız. Sağ İyi çağırsınız. İlçaz Bakanı'nın Kore'ye Ali Sevgi Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kore'ye ekliyorum. Nasılsınız? Merhabalar. Şimdi genç İlçaz Bakanı'nın adaylarımız Ali Sevgi Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi ederim. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi UŞ Akili Başkanı Koray Akgün'le birlikteyiz. Koray gün ve beraberindeki il teşkilatı heyeti milletvekili adaylarıyla birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunuyorlar. UŞA'nın birçok yerinde sokak sokak, mahalle mahalle çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda da İl tarım müdürlüğünün önündeyiz. Evet. Bir önceki gezileri de itfaiye itfaiyeydi. Başkanım neler söyleyeceksiniz? Seçime çok kısa bir zaman kaldı. Çalışmalarınız nasıl gidiyor, nasıl değerlendireceksiniz? Çok teşekkür ederim. Ege MTV'ye tekrar teşekkür ederiz. Bizleri bugün burada... Bizlerle beraber eşlik ettiğinizde çok çok ayrıca da teşekkür ediyoruz hepinize. Evet sabah 7'sinden beri çalışmadayız. Sabah 7'de eski köy hizmetlere, şimdiki İl Özeliler Müdürlüğü'ne gittik. Orada arkadaşlarla, işçi arkadaşlarla beraber oturduk bir kahvaltı yaptık. Sonra akabinde de müdürlüğüne devam ettik çalışmalarımıza. Sonra itfaiye müdürlüğüne geldik. Şimdi de Tarım Müdürlüğü'nden çıkmak üzereyiz. Programımız bugün çok yoğun. Ee, arkasından organize sanayi müdürlüğüne gideceğiz. Ee, karma organize biraz e, görüşmelerimiz var. Onları değerlendireceğiz. Akabinde sonra öğleden sonra İlemniyet Müdürlüğü adliye çalışmalarımız var. Programımız bugün yoğun. Saat 5.30-6'ya kadar yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tabii program hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizler e, Cumhuriyet Halk Partileri olarak, örgüt olarak seçime hazırlanmaya çalışıyoruz. Evet biliyoruz önümüzde 10 günlük bir sürecimiz kaldı. Bu 10 günlük süreci de en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Dediğimiz gibi her zaman bunu söylüyoruz. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 15 Mayıs sabahı Çankaya Köşkü'ne çıkarmak istiyoruz. Bu yolda da çalışmalarımızda devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak 1. Sıra Milletvekili Adayı Ali Karaoğlu ile birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı ve Milletvekili Adayları ile esnaf ziyaretlerine çalışmalarına devam ediyor. Efendim size şunu sormak istiyorum detay olarak. Sevinç Hanım'a çalışmaların detay, genel bir sorusunu sordum. Size detay bir soru sormak istiyorum. Vatandaşların talepleri ne, istekleri ne, arzları ne, şikayetleri nelerdir Evet. Öncelikle bugün kurumları geziyoruz. Sabah 7'de kalktık biz. İl Özel İdaresi'nin çalışanları işe gitmeden önce bir simit peynir alarak birlikte kahvaltı yaptık. Dertlerini dinledik. Bakın bir kölelik sistemi getirmişler. Taşeronluk sistemiyle kendilerine sadece oy verecek insanları kadroya almadan çalıştırıp sözleşme döneminde yine kendilerine muhtaç ederek sistemi çözmeye çalışıyorlar. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi var ve bunu net yapacağız. Her yerde de belirtiyoruz. Taşeronluğa son vereceğiz. Eğer bir yerin kadroya ihtiyacı varsa taşeron olarak kullandığınız kişiyi normal kadroya alırsınız. Normal çalışan 25 bin lira maaş alırken taşeron çalışan aynı işi yapıyor. Aynı bilek gücünü kullanıyor. Hatta daha kötü ve e, tamamen siyasi bir kadro olarak duruyor. Aldığı maaş 11-12 bin lira. Bu adaletsizliğe son vereceğiz. Herkesin talebi aynı. İnsanca yaşamak istiyorlar. Sadece bir Zümre'nin yönettiği bu sistemde tek adam diktatörlüğünde bu sistemin artık değişmesi gerektiğini onlar da fark etti. Ben her yerde örnek veriyorum. Cebinizde 200 lira var. Bu 200 lira siyasi partiye göre alışveriş gücünüzü artırmıyor. Yani bir CHP'li giderken 200 liraya daha fazla mal almıyor. AK Parti'li giderken 200 liraya daha fazla et ya da yumurta alamıyor. Fark etmiyor. Ekonominin ne kadar kötü olduğunu hepimiz görüyoruz. Her yerde söylüyoruz. 2002'de bugün bir küçük altın 32 lirayken şu an 1 kilo soğan 32 lira. Alım gücü inanılmaz düştü. Herkes diyor işte maaşlar da arttı. O zaman alım gücüne bakacaksınız. 2002'de asgari ücretler ne kadar Peynir alıyordu, ne kadar soğan alıyordu, ne kadar et alıyordu diye bakmanız gerekir. Bugün bir kilo kıyma 360 lira olmuş. Artık insanlar neredeyse düğün davetiyesi gelecekse bundan korkar hale gelmiş. Hepsine yönelik çözümlerimiz var. Bakın biz... Asgari ücreti mutlaka açlık sınırı denilen noktaya mutlaka çekeceğiz. En düşük maaş mutlaka emeklere verilirken yılda iki defa prim olarak 8500'den hesaplanarak bugünün parasıyla ödenecek. Gençler merkeze konacak. Yurt sıkıntısı, kredi sıkıntısı yaşamayacak. Yani bu ülkenin geleceğinin gençlerde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Vatandaş dertli ama konuşmaya da korkuyor. Bir korku imparatorluğu yapmışlar. İtfaiyeyi gezdik, köy hizmetleri, bugün gezdiğimiz il tarım. Hepsinde insanlar dertli ama konuşmaya çekiniyor. Neden? E çünkü taşeron sistemi içerisinde çoğu çalışıyor. Çalıştıkları için bir iletirse kapının önüne koyacaklarını çok iyi biliyorlar. Oysa dertliler. İtfaiyecilere uğradık. Bakın meslek grubu sayılmıyor itfaiyeciler. Başka bir parti geldiğinde bu itfaiyecileri alıp herhangi bir yere sürebiliyor bunlar en riskli görevi yaparken yıllar içerisinde yetişirken geliyorsunuz siz benim tanıdığım diye başkasını işe sokuyorsunuz bu sadece AK Partili e, iktidarlar için geçerli değil tüm iktidarlar için kuralları net olan sistemler getirmek zorundasınız çok uzatmaya gerek yok biz asla kral istemiyoruz kral kim olursa olsun karşı çıkacağız ve artık kral çıplak demeye geldik ve kurallarla yönetilmek istiyoruz o açıdan biz 13. Cumhurbaşkanımızın bu ülkede normalleşme sürecini hızlandıracağını ekonomiyi düzelteceğini yani adaleti yeniden, yeniden dizayn edeceğini çok iyi biliyoruz. Birilerine endeksli olmayan, işini doğru yapan, liyakatı merkeze koyan, mülakatı kaldıran bu kokuşmuş düzeni mutlaka sonlandıracağız. Temel olanı şu, her yerde de söylüyoruz, siyasi fikrine bakmaksızın işi iyi yapanı almak İşi iyi yapana ehline vermek. Yani dünyanın en büyük milliyetçiliği işin en iyi yapan kişidir. O açıdan bakıyoruz. Egem TV'ye de teşekkür ediyoruz. Sürekli peşimizdesiniz. Bu da güzel bir şey. Sesimizi duyuruyorsunuz. Sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza saygılar sunuyoruz. 14 Mayıs'ta ellerini vicdanlarına koyarak mutlaka bir 30 saniye düşünerek. Taşı toprağı altın olan şu ülkede soğanı 30 liraya yediğini unutmayarak oy kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili adayı Sevinç Soyar Yazgan'la birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı ve Milletvekili adayları esnaf ziyaretlerine Uşak'ta mahalle mahalle sokak sokak çalışmalarına devam etmekte. Sevinç Hanım neler söyleyeceksiniz? İl Tarım Müdürlüğü'ndeyiz. Burada evet. bir çalışma gerçekleştirdiniz, ziyaret gerçekleştirdiniz. Hı hı. Neler söyleyeceksiniz? Seçimlere çok kısa bir vakit evet. kaldı. Evet seçimlere 9 gün kaldı yaklaşık. Bugün kurumları, kamu kurumlarını ziyaret ediyoruz. Işte il özel idaresindeydik. İtfaiye. Şimdi il tarım il tarım il müdürlüğüne geldik. Tabii burada insanların sorunu nedir? Taşeron işçilik. Yani ben insanları dinlerken içim sızlayarak dinliyorum. Arada büyük bir maaş farkı. Maaş farkını bırakın. insanlar eee yani bir geliri olduğu için şükrediyorlar ama e, siyasi iradenin iki dudağı arasında çalışıp çalışmaması. Biz bunları kaldıracağız. Biz adalet için geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde AKP döneminde işe aldığı taşeron işçileri işten çıkarmayacağız, Kadroya alacağız. Çünkü bu işin siyaseti olmamalı. Ben bunun için şu anda buradayım. Adalet diyorum. Her konuşmamda da bunu vurguluyorum. Hukuk ve adalet olmazsa bu devletin içi çürümeye devam eder. Adalet diyoruz. İnsanlar kadroya geçecek. İşini layıkıyla, hakkıyla yapan, bunu siyasi malzeme yapmayan herkes işinde kalacak, çalışmaya devam edecek. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.